Arkadaşlarım selamlar ben İsmail hocanız SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte AYT Matematik 2023 kampında sevgili e dostlarım Small testi çözeceğiz logaritma konusunda Sayfa numaralarını hemen hatırlatmak istiyorum 94 ve 95 Bu bizim e 40. videomuz olacak artık aynen Evet arkadaşlar İlk sorumuzda isterseniz vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Şimdi ilk sorumuzu şöyle daha net görelim. Ekranı büyütelim. İlk sorumuzda bize demiş ki Logaritma x artı 9 artı logaritma x eşittir bir bu denklemin çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor. Tabanları 10 olduğu için ve sevgili arkadaşlar Toplandıkları için içlerini çarpacağız. Logaritma x 9'la x'i çarparsanız x kare artı 9x yapar. Bu da kaçmış? 1'e eşitmiş. Şimdi taban 10 ya bunun. 10 üzeri 1 eşittir içerisi olacak. Yani sevgili gençler x kare artı 9x eşittir 10 üzeri 1'den 10 olacak. Ve... Onu bu tarafa gönderirseniz x kare artı 9 x eksi 10 eşittir 0 diyeceğiz. Burada x'e x ve artı 10'a eksi 1 diye burası açılabilir. Ve tabi doğal olarak köklerde x eşittir 1 ve x eşittir eksi 10 gelir. Şimdi evet iki tane kökümüz var bir tanesi eksi 10 öteki 1 cevapta d şıkkı gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Fakat, fakat bunu videoda konu anlatım videosunda çok net sıkı bir şekilde uyarmıştım sizleri. Ne demiştim? Hatırlarsanız. Demiştim ki bu kökleri buldunuz diye. Bunlar kök diye hemen zıplamayacağız. Ne yapacağız? Bunları götüreceksin. Şunda ve şunda yerine yazacaksın. Böylelikle mesela biri burada yerine yazdın. 10 geldi. Biri burada yerine yazdın. Burası 1 oldu. Bunda sıkıntı yok. Bak 1 olurmuş. Eksi 10'u yerine yazarsanız bak. Logaritmanın içerisinde negatif olmuş olur. Böyle bir şey istiyor muyduk biz? İstemiyorduk. Keza burada da yazsanız eksi 10'u. Logaritmanın içerisi 1 gelir. Böyle bir şey istemiyorduk. Çünkü logaritmanın içi pozitif olacaktı. Dolayısıyla 10 kök olarak kabul edilmez. Cevabımız da sadece bir elemanın olundu, bulunduğu küme C seçeneği olacaktı. Geçtim 2'ye. Bakın 2 üzeri logaritma 4 tabanında 36 demiş. Şimdi siz bunu şu şekilde yapabilirsiniz. 36 ile direkt 2'nin yerini değiştirebilirsiniz. 36 üzeri logaritma 4 tabanında 2. Artı. 3 üzeri 2 artı logaritma 3 tabanında 5 demiş bakın. Şimdi ben burayı 3 üzeri 2 yani 9 çarpı 3 üzeri logaritma 3 tabanında 5 biçimde yazarım. Yazdıktan sonra da 5 ile 3'ün yerini değiştirirseniz 9 çarpı 5 üzeri logaritma 3 tabanında 3 yapar ki kendileri 1'dir. 9 kere 5'ten bak burası 45 gelir. Eksi buradaki 2 ile buradaki 7'nin yerini değiştirirseniz 2 üzeri logaritma kök 7 tabanında 7 gelecektir. Şimdi şu kısımlarla biraz ilgilenelim isterseniz. Bakın logaritma 4 tabanındaki 4'ün kaçıncı kuvveti 2'dir? 1 bölü 2. Demek ki bak burası 1 bölü 2. 36'nın 1 bölü 2'nci kuvveti kaçtır? 6'dır. Artı 45 ve eksi. Bakın kök 7'nin kaçıncı kuvveti 7'dir? 2. Demek ki burası 2'ymiş. 2'nin karesi kaç yapar? 4. 6'ya 45 eklediniz. 51. 51'den 4 çıkarırsanız doğru cevabın 47 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru cevap A şıkkıydı. Geçtim 3'e. Logaritma 5 tabanında x'i ters çevirip çarparsan logaritma x tabanında 5 yapar. Artı bak burası da logaritma x tabanında 25 yapar. Bu da kaça eşitmiş? 15'e. E şimdi güzel kardeşim. Bak. Burada e, tabanlarınız x ve toplanıyor. O zaman içler yani 5 ile 25 çarpılacak. Yani logaritma x tabanında 5 kere 25, 125. Hatta ben bunu... Şöyle de yazabilirim 5'in küpü diye de yazabilirim 125. Eşittir 15 mi 15 Şimdi şu 3'ü şuradan aldık Başa attık 3 çarpı oldu 3'e böldüm 3'e böldüm E burası da 5 geldi X'in 5. kuvveti hop 5'e eşit X üzeri 5 eğer 5 ise X nedir arkadaşlarım 5. dereceden kök içerisinde 5'tir Bu da bize B seçeneğinde verilmiştir derim Geçtim 4'e Logaritma A tabanında 8 çarpı logaritma B tabanında A 3'müş bak bunun tabanı A bunun 2 A bunlar birbirini götürür geriye de taban olarak bak burada B kalır iç olarak da burada 8 kalır logaritma B tabanında 8 3'müş şimdi ne diyeceğiz B'nin küpü eşittir 8 diyeceğiz bak B küp eşittir 8 ise neyin küpü 8'dir arkadaşlar tabii ki 2'nin B kaçmış 2'ymiş. yani cevap A seçeneğiymiş Devam ediyorum 5. soruyla x üzeri lnx eşittir e üzeri 9 bunun nasıl yapıldığını sen gayet iyi biliyorsun bundan yaklaşık 2-3 sayfa önceydi ve sol üst köşede duran bir soruydu hatırlarsa. Şimdi x üzeri x'te ne yapıyorduk her iki tarafın ln'ini şu şekilde alıyorduk arkadaşlar aldıktan sonra x, e, x üzerindeki lnx'i başa atıyorduk yani lnx çarpı lnx oluyor. Eşittir. Ln'e üzeri 9'da da 9'u başa atarsan 9 çarpı Ln'e gelir. Ln'e de 1'di. Demek ki bu da kaçmış? 9. Şimdi Ln'x çarpı Ln'x 9'sa Ln'x'in karesi 9'dur. Peki şimdi sana sorarım. Neyin karesi 9? 3 ve eksi 3. Yani Ln'x eşittir. Ya eksi 3 olacak ya da Ln'x eşittir 3 olacak. Pekala. Tabanı ne bunun? E. E'nin eksi 3üncü kuvveti x'e eşittir. Bak x eşittir e üzeri eksi 3. Ve... Bundan buranın da tabanı E. E küp eşittir. X diyeceğiz. Yani X eşittir. E küp olacak. İşte bunların çarpımı sorulmuş bize. E küple E üzeri 3'ü çarparsanız üstleri toplamak zorunda kalırsınız. Eksi 3 artı 3'ten E üzeri 0 yani birin ta kendisi gelir. Doğru cevapta D seçeneği olur sevgili gençler. Geçtim 6'ya. Logaritma 2'yi vermiş bana. Logaritma 3'ü de vermiş. Olduğuna göre logaritma 36 sayısının A ve B türünden eşit soruluyor. Bakın logaritma 2 artı logaritma 2 ne yaptı logaritma 4 artı logaritma 3 dedim ne yaptı logaritma 12 yaptı içleri çarpıyorduk artı bir logaritma 3 daha ne yaptı logaritma 36 yaptı evet bitirdik bakın 36 elde ettik peki şurası neydi a idi e, şu da a idi hocam e, burası b idi bu da b idi toplarsan 2a artı 2b Artı 2b eşittir. Logaritma 36 gelir. O halde cevabımız da c seçeneğidir diyebiliriz. Ve 7. sorumdayım devam ediyorum. Logaritma 3 tabanında x8'i birmiş fx. F bileşki f82'yi sormuş. Yani f'in içerisine f82 yaz demiş bize. Güzel. Önce ne yapacağız? F82'yi bulmamız lazım. Bunun için de f fonksiyonunda x gördüğümüz yere 82 yazacağız. O halde arkadaşlarım bakın şu yeşil kısım için konuşuyorum. Logaritma 3 tabanında 82'den biri çıkardınız 81. 81 3'ün 4. kuvveti olduğu için bu 4'e eşittir. Yani şu kısım neymiş? 4. Şimdi bize ne lazım? F bakın artık içerisi 4 olduğuna göre F4 lazım. Şimdi ne yapacağım? Bu 4'ü alacağım. Yine X gördüğüm yere yazacağım. O halde logaritma 3 tabanında 4'ten 1 çıktı. 3. Logaritma 3 tabanında 3 kaçtır? Tabii ki 1'dir. O halde cevabımız da B seçeneğidir diyebiliriz. Ve sekizinci soru. Logaritma dört tabanında x şuna eşitmiş. x kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Şu dört ikinin karesidir. Bunları bir tek tek yazayım ben size. 2'nin karesi. Dokuzda üçün karesidir. Çarpı. Dokuz üçün karesiydi. E, hatta ve hatta. Bir saniye arkadaşlar. Direkt burada hali hazırda verilmiş gibi duruyor. Şunun tabanı dört. E, tabanı dört. Dörtten başka yok ama. Bunun tabanı dokuz. Bunun içi 9, bunun tabanı 5, bunun içi 5, bunun tabanı 3, bunun içi 3. Bunların hepsi gitti. Geriye sadece ne kaldı? Logaritma 4 tabanında, hop burada 64 kaldı. Peki 4'ün kaçıncı kuvveti 64'tü? 3. Demek ki bu 3'e eşitmiş. Ve arkadaşlarım bu da logaritma 4 tabanında x'miş. Şimdi bize x soruluyor. O halde arkadaşlar ikisi bulmak için ne yapacağım? 4'ün küpü eşittir x. Yani x eşittir 64'müş bunun yerine şunu da yapabilirdik tabii ki. Sol tarafta sadece logaritma 4 tabanında x kaldı. Sağ tarafta da sadece logaritma 4 tabanında 64 kaldı deriz. Hocam bunların tabanları eşitse tabii ki içleri de birbirine eşit olacak. Demek ki x direkt 64'e eşittir diyebiliriz. O halde cevabımız da A seçeneği olur dedik. Ve artık devam ediyorum. Bir diğer sayfamla arkadaşlarım 95. sayfada ilk sorum 9. soru. Bize denilen 7 üzeri x artı 1 eşittir 3 üzeri x. Bu denklemi sağlayan x değeri hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle şöyle diyeceğiz. Bakın 7 çarpı 7 üzeri x biçiminde ben bunu yazarım. Bu da 3 üzeri x'e eşittir. Doğru mu? Doğru. 7 eşittir. 7 eşittir. 7 üzeri x'i karşı atarsanız 3 üzeri x bölü 7 üzeri x yapar. Ki bu da 3 bölü 7'nin ikisinci kuvvetidir arkadaşlar. Artık şunu yazıyorum. Bakın 3 bölü 7'nin xinci kuvveti. Eşittir 7 Şimdi 3 bölü 7 burada taban olduğu için Sen buradaki x'i nasıl yalnız bırakacaksın Şöyle Logaritma 3 bölü 7 tabanında 7 eşittir X diyebilirsin Bakın x'i bulduk sağlayan x değeri sorulmuştu Logaritma 3 bölü 7 tabanında 7 de nerede verilmiş bakın C seçeneğinde hali hazırda verilmiş 10. sorumuza doğru devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım Logaritma 2 tabanında X artı 3 Küçüktür 1 bu eşitsizliğin çözüm kümesi isteniyor. Öncelikle logaritmanın tanımından x artı 3'ün sıfırdan daha büyük olması gerekiyor. Yani x 3'ten 3'den büyükmüş arkadaşlar bu cepte. Bu kalsın. Şimdi devam edelim olaya. 2 burada birden büyük. O halde ben direkt şunu yaparım. 2 üzeri 1 2'dir. x artı 3 küçüktür 2 diyebilirim. İşaret aynı kalacak çünkü burası birden büyük. O halde x küçüktür eksi 1 diyeceğim. Yani eksi 3'den büyük. Ve 1'den küçük aralık isteniyor. 3 ile 1 açık aralığı diyebiliriz arkadaşlarım. Bu da bana B seçeneğinde verilmiş. 11. soru için bakın şu kısmı nasıl yazarsınız? Logaritma 13 tabanında 4. İçiyle tabanını yer değiştirdim. Eksi şunu nasıl yazarız peki? Hocam bu da logaritma 13 tabanında 2 diye yazılabilir. Çünkü bunun tabanı e, bunun tabanı e'leri görmezden gelirsem 13 tabanında 2 olur. Eksi logaritma 13 tabanında 2 dedik. Bundan bunu çıkarmak demek tabanları aynı olduğu için içlerini bölmek demektir. Yani 4'ü 2'ye bölerseniz logaritma 13 tabanında 2 diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğinde verilmiş 11. sorumuzun. Ve geçtim 12'ye. Şimdi buraya bakalım. Burada arkadaşlarım 4 üzeri ee, 1 eksi logaritma 2 tabanında x demiş ya. O halde ben bunu 4 üzeri 1 bölü 4 üzeri logaritma 2 tabanında x derim. Eşittir 0.125 nedir 1 bölü 8'dir ya da 2 üzeri eksi 3'dür. hemen yazdım 2 üzeri eksi 3 diye. Pekala şimdi şu kısma bakalım x de 4'ün yerini değiştirseniz sevgili arkadaşlar x üzeri logaritma kitabında tabanında 4 gelir logaritma kitabında tabanında 4 2'dir x kare geldi bakın 4'ü x kareye bölünce 2 üzeri eksi 3 yapıyor hatta ve hatta 2 3 hiç bozmadan 1 bölü 8 diyelim. İçler dışlar çarpımından x karene gelir? 4 kere 8 32 gelir. İkisi bulmak için tabi her iki tarafın karekökünü alırım. Kök 32 geldi. Kök 32 de nedir? 4 kök 2'dir. Yani 12. sorumuzun cevabına gönül rahatlığıyla e şıkkı diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 13. soruyla bakın. A'yı, B'yi, C'yi bana vermiş. Bunları sırala demiş. Hemen ne yapacağız? 83 dediğimiz sayı logaritma 3 tabanında 81 küçüktür. Logaritma 3 tabanında 83 o da küçüktür. Logaritma 3 tabanında 243 dedim. Şurası 4 şurası 5 olduğu için demek ki bu sayı 4 ile 5 arasında 4 küsurat bir sayıdır diyeceğiz. Bu 1. Logaritma 4 tabanında 256 sayıdır. Demeyelim Logaritma 4 tabanında 64 diyelim Küçüktür logaritma 4 tabanında 252 Bu da küçüktürü logaritma 4 tabanında 256 diyelim Bakın şurası 3 burası 4 256 4'ün 4. kuvveti 64 4'ün küpü Dolayısıyla 3 ile 4 arasındaysa 3 küsürat bir sayıdır B sayısı Geçtim C'ye Logaritma 5 tabanında 25 küçüktür logaritma 5 tabanında 110 o da küçüktür logaritma 5 tabanında 125 bakın şurası 2'dir burası 3'tür demek ki 5 tabanında 110 2 küsurat bir sayı o halde artık büyükten küçüğe doğru sıralayacaksak şıklarımızın hep öyle a büyük b büyük c diyeceğiz yani cevabımız d şıkkı olacak ve sevgili arkadaşlarım geçtim 14'e Logaritma A tabanında 7A eksi 12 eşittir 2 denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Hemen ne yapacağız gençler? A'nın karesi hop buraya eşit. Yani A kare eşittir 7A eksi 12. Buradan bunların alayını sol tarafa fırlatıp A kare eksi 7A 12 eşittir 0 değil. Şimdi ben burayı A ve A burayı da eksi 4 ve eksi 3 diye ayırırsam çarpımları 12 toplamları eksi 7 gelir. Yani A burada ya 3'müş ya da sevgili arkadaşlarım 4'müş. Yalnız şunu unutmayın 3 ve 4 diye hemen atlamayacağız arkadaşlar. Neye bakacağız? Hemen hocam 3 ve 4 acaba bunların içini negatif falan yapıyor mu diye bakmamız lazım. 3'ü aldınız şurada yerine yazınız. 21-12'den ne geldi? 9 geldi. E, yapmıyor pozitif oluyor sağlıyor yani. 4'ü yazarsanız da pozitif gelecek. Demek ki ikisi de sağlıyor artık zıplayabiliriz. Cevap C ydi. Geçtim 5'e. Tanımlı olduğu aralıkta. 3 üzeri x eksi 2 eksi 4 fonksiyonunun tersini bul demiş. Hemen sıralayalım. Birinci işlem önce x'ten 2 çıkarmış. 2 çıkar. İkinci işlem 3 tabanında üs almış. 3 tabanında üs almış. Ve son işlem 3. işlemde 4 çıkarmış. Şimdi biz ne yapacağız? Tersten başlayıp bütün işlemlerin anti işlemlerini yapacağız. Yani 4 çıkarmak yerine x'e 4 ekleyeceğim. 3 tabanında üs almak yerine 3 tabanında logaritmasını alacağım. Ve 2 çıkarmak yerine de 2 ekleyeceğim. Şimdi böyle bir şey var mı şıklarda? Yok. İlginç değil mi? İsmail Hoca bunları konu anlatırken böyle çatmadanak çıkıyordu. Ama şimdi çıkmadı. Çıkar. Gençler çıkar. Bak logaritma 3 tabanında x artı 4 artı bu 2'yi de 3 tabanında yazın. Logaritma 3 tabanında 9 mudur arkadaşlar? Aynen. E, tabanları 3'se ve toplanıyorsa işleri çarpılır. Yani logaritma 3 tabanında 9da x artı 4'ü çarpın. 9 x artı 36 yapar. Bakın bu da logaritma 3 tabanında 9x artı 36 e seçeneğinde verilmiş gençler. Cevabımız e'dir dedik. Ve artık son sorumuz. Bakalım 16. dakikadayız. İyi. ln x artı 3 bölü ln 2 eşittir. Logaritma 8 tabanında 64 olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi ikisi de ln olduğu için tabanları e doğal olarak ben şu kısmı bunun 2 2 bunun 2 x artı 3 olduğu için logaritma 2 tabanında x artı 3'e çevirebilirim. Bu da sevgili arkadaşlarım şu kısma el atıyoruz şimdi logaritma 2'nin küpü tabanında 2'nin küpü tabanında hatta ve hatta neden öyle uğraşıyoruz ki 8 ve 64 zaten birbirinin kuvveti 8'in ikinci kuvveti 64 olduğu için burası 2'dir hop 2 dedik 2'nin karesi 4 içeriye eşittir yani x artı 3 eşittir 4 diyeceğiz x buradan kaç gelecek 1'in ta kendisi o halde cevabımız b şıkkı olacaktı. Evet bence tam anlamıyla bir yeşil testi, tam anlamıyla bir small testi arkadaşlar. Bu kağıttan uçak testiydi tam anlamıyla diyorum. Çünkü bizi yormayacak derecede ve konuyu tekrar ettirecek tarzda sorulardan oluşuyordu. Bence gayet de iyi oldu. Ee, eğer çözemediğiniz sorular varsa canınızı sıkmayın arkadaşlar. Ee, medium testten yine de devam edin. Ee, ama hala oturmuyorsa mutlaka ama mutlaka soru bankasından bir logaritma konusunu bir daha şöyle bir gözden geçirin arkadaşlar tamam tekrardan konu anlatımını dinlemene gerek yok ama dinlemek istiyorsan çarpı iki hızda falan hızlıca tekrar etmek için izleyebilirsin ama dediğim gibi soru bankası her videonun sonunda söylüyorum soru bankası bu konuda bize çok büyük yardımcı olacaktır keşke bir soru bankam olsaydı da ondan da sevgili arkadaşlarım ilerleseydik diyeceğim ama artık bu sene için maalesef seneye de kalma lütfen belki seneye ama lütfen seneye sen bırakma bu işi İnşallah bu sene halledeceksin ve arkadaşım o üniversitenin yolu tutulacak Tamam senden sözü aldım Evet sonraki videolarda görüşürüz sizleri seviyorum Hoşça kalın sağlıkla kalınmıyor Tabii ki bol bol matematik çalışmayı Lütfen unutmayın